İrade ile ilgili çeşitli meseleler. E, Muhtazir eden bazıları, Allah'a ortak koşanlar, Allah dileseydi ona ortak koşmazlık diyeceklerdir ayetini. E, birini bir şey yapmaya mecbur bırakmak anlamına gelmesi konusunda delil getirmişlerdir. Onların bu yaklaşımlar üç şekilde cevap verebiliriz. Allah'a ortak koşanlar, Allah dileseydi ona ortak koşmazlık diyecekler. Bir, ayette müşrikler dileme ile emretmeyi kastetmektedir. Üç şekilde buna cevap verilebilir. Birincisi, ayette müşrikler dileme ile, meşriyet ile emretmeyi kastetmektedir. Nitekim şu ayetlerde kafirler yaptıkları kötülüğü kendilerine Allah'ın emrettiğini söyler. Onlar bir kötülük yaptığı vakit biz babalarımızı onu yapar bulduk ve Allah da bize onu emretti derler. Bir başka ayet, yine aynı konuda, el kitaptan bir grup kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Bu ayetin devamında da benzer şekilde dillemeyi emretmek anlamında. İki, günahkarlar, azgınlıkları konusunda azapla uyarılıp tehdit edildiklerinde kendilerine mühlet verilmiş ve vaat olunan azap hemen gelmemişti. Dolayısıyla onlar kendilerine mühlet verilince, peygamberlerin yalan, yalan söylediğini sanmış ve Allah'ın o günaha rızası olduğunu değilse kendilerine mühret vermeyeceğini düşünmüşlerdir. Şimdi buradaki önemli cümlede Allah'ın rızası neye var, neye yok meselesi. Matürtinin de verildiği gibi Allah'ın günaha rızası yok, harama rızası yok, benzer şeylerin rızası yok. Onlar ise bize mühret verilmesi Allah'ın o güne rızası olduğu değilse mühlet vermeyeceği şekilde anlamışlardır. Nitekim Cumartesi yasağını ilan eden Yahudiler de böyle düşünmüştür. Bu durum şu ayette dile getirilen hususla benzerdir. Öyle ki peygamberler ümitlerini kaybettiler. Üç Bir, bununla dilemeyi kastetti, emretmeyi kastetti. İki kendilerine mühret verildiğini, bununla Allah'ın ona razı, rızası olduğunu kastetti. Üç, müşrikler Allah dileseydi, onu ortak koşmazdık sözünü, müminler her şeyin Allah'ın dilemesiyle olduğunu iddia ettikler için, müminlere alay almak için söylemiş olabilirler. Nitekim müşrikler şu ayette de müminlerle alay yolu konuşmaktadır. Öldükten sonra diri olarak çıkartılacak mıyım? Dolayısıyla müşrikler Allah dileseydi ona ortak koşmazlık sözünü, bu söz doğru olsa dahi müminlerle alay etmek için söylemişlerdir. Nitekim münafıkların senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz sözü de doğru olmasına rağmen alay için söylediklerinden dolayı bu sözleri sebebiyle eleştirilmişlerdir. Müşriklerin Allah dileseydi ona ortak koşmazlık sözü de bunun gibidir. Alay. Alay Allah ifadesidir. Allah en iyi bilendir. Bu anlayışımıza ayetin son kısmı desteklemektedir. Peki De ki kesin değil sadece Allah'a aittir. O dileseydi elbette hepinize doğru yola iletildi. Yani Allah mecbur tutma anlamında dileseydi hepinizi o şekilde yola getirebilirdi. Sonuç olarak Allah dileseydi ona ortak koşmazlık ayeti yukarıda izah edilen kerefçelerle bu üç anlayıştan başka şekilde anlaşılmaz. Bir, müşrikler Allah emretti diye anlamışlar. 2 günah rızası var şeklinde anlamışlar. Üç, alay almak anlamında anlamışlar. Kabe de ki kesin delil sadece Allah'a aittir. O dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdiği ayetiyle ilgili olarak şöyle der. Buradaki dileme tıpkı Allah'ın insanları yaşlı ve genç kırmasında olduğu gibi zorlamadır. Ancak Allah şu ayette geldiği üzere insanları imtihan etmeyi dilemiştir. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı fakat sizleri birbirinizle de denemek istiyor. Nitekim Allah bu cezalandırmayı Hz. Peygamber'e ve ashabı aracılığıyla dilemiştir. Ama bu dilemeyi zorlama anlamındaki dilemeyi kastetmiştir. Çünkü bu dilemenin beraberinde kulun övünmesi ve mükafatlandırılması söz konusu değildir. Şeyh Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Daha önce Kabe'nin yanılıklarını göstermiştik. Çünkü Kabe, şu görüşü benimseyen kimselerden dedir. Allah insanlara ait fiillerin aracılığı olmaksızın bir fiil yaratmayı dilese, kitap nasf, Allah'ın o fiille övündüğünü ve ona güç yetirdiğini bildirinceye kadar o fiille güç yetiremez. Kitab'ın görüşü, Maturidî'nin bunu atfettiği görüş, Allah insanlara ait fiillerin aracılığı olmaksızın bir fiil yaratmayı dilese, kitap Allah'ın o fiille övündüğü ve ona güç yetirildiğini bildirinceye kadar o fiille güç yetiremez. Kâbi, Allah'ın fiilinin başkalarında gerçekleşen fiilden, yani bir başka fiilden, meydana gelen fiilden hareketle takdir etmektedir. Oysa Allah'ın fiili, beşerin sınırının ulaşamadığı fiillerdendir. Dolayısıyla Kâbi, Allah Teala'nın bu tür yaratmadan veya yaratma fiilinin hakikati üzere gerçekleşen yaratmadan aciz olduğunu sananlardandır. Kâbi, Allah Teala'nın bu tür yaratmadan, yani insanlar üzerindeki veya evrendeki doğrudan yaratmasından veya yaratma fiilinin hakikati üzere gerçekleşen yaratmadan aciz olduğunu sananlardandır. Kâbi'ye göre yaratma fiili kastedilirse bu fiilin konumu muhtezelerinin gerçekleştirdiği ve akıllarda daha yücesi, daha güzeli ve daha üstünü olmayan yaratmadır. Yani yaratma insan fikirlerinden ibarettir. Allah'ın kendi başına yaratmasından söz edilemez. Yani insanlar imtihan ediliyor. Dolayısıyla imtihan edilen kişiye en iyinin verilmesi gerekir. Asla anlayışı katılımında insan kendi peynini kendi güç yetiyor. Allah'a mutlak olmadan görüşür. Orayı kastederek muhtezirinin gerçekleştirdiği ve akıllarında en yücesi, daha güzeli ve daha üstünü. Olmayan yaratma, yani insan fiillerinden ibarettir. Allah'ın kendi başına yaratmasından söz edilemez. Kul kendi fiilinden harikadır meselesi. İşte muhtedile bu anlayışı bazı zayıf akıllı kimselerin, yani Kabe'nin dilinde ifade etmiştir. Böylece Allah böyle bir şeye, yani Kabe'ye böyle bir saçma görüşün, savunuluculuğunun yaptırmaya güç yetirebileceğini göstermiştir. Diğer türlü Allah'ın gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri yarattığını kabul eden birinin Allah'ın kulların fiilini de yarattığını inkar etmesinin bir açıklaması yoktur. Allah'ın gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri yarattığını kabul eden birinin Allah'ın kulların fiilini de yarattığını inkar etmesinin bir açıklaması yoktur. Ancak Allah bununla Mutezile'nin Allah dilemiş ama gerçekleşmemiştir. Çünkü Allah kulların fiillerini yaratmaya güç yetiremez. Görüşünün yanlışlığını ortaya koymuş ve buna göre cevaben onun her şeye gücü yeter buyurmuştur. Yine Allah Teala, önceki mutezili anlayışına cevap olarak, o dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi buyurmuştur. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Ayeti ise şöyle yorumlanır. Bir, Allah uyardığı kimselere azap etmeyi dileseydi, cezalandırmayı dileseydi, Allah onları dilediği şeyle cezalandırırdı. Ama geciktirmeyi dilemiştir. Allah uyardığı kimselere azap etmeyi dileseydi, yani cezalandırmayı dileseydi, onları dilediği şeyle cezalandırırdı. Ama mühlet vermeyi geciktirmeyi dilemiştir. İki, Allah onları büyümünler eliyle cezalandırmıştır. Ama peygamberin asabını içlerinden doğru ve samimi olanlar belli olsun diye bir ilkeyle sınamıştır. Şu ayetlerde belirttiği üzere. Anla olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Bir diğer ayet, insanlardan kimi var ki Allah'a kıyısından köşesinden ibadet ederler. Ebu Hanife Allah'ına rahmet eylesin şöyle demiştir bizim ile kaderiye, yani mutezile arasındaki farkı iki cümleyle ifade edebiliriz. Onlara sorarız. Allah sonsuza kadar olacakları olacağı üzere bilir mi? Allah sonsuza kadar olacak olan şeyleri bilir mi? Hayır, bilmez derlerse kafir olurlar. Çünkü Allah'ı bilgisiz saymış olurlar. Evet, Allah her şeyi bilir derlerse şöyle sorulur. Allah bilgisinin bildiği gibi geçerli olmasını dilemiş midir, dilememiş midir? Bilgisinin bildiği gibi geçerli olmasını dilemiş midir, dilememiş midir? Hayır derlerse Allah'ın bilgisiz olmayı dilediğini benimsemiş olurlar. Bunu dileyen de hakim değildir. Evet derlerse Allah bilgisinin bildiği gibi geçerli olmasını dilemiş midir, dilememiş midir? Evet derlerse Allah'ın her şeyi olacağını bildiği gibi dilediğini itiraf etmiş olurlar. Allah'ın her şeyi olacağını bildiği gibi dilediğini itiraf etmiş olurlar. Bu daha önce geçmişte hatırlarsanız Allah ayakta olanı ayakta duruyorken o kişi otursa oturuyorken bilir bu durumda Allah'ın ilminde bir değişiklik olmaz. Değişiklik o kişidedir, o şeydedir diye geçmişti Ebu Hanife'nin görüşü. Dolayısıyla Allah yaşayabilir, Allah'ın bilgisinde bir değişiklik olmaz, bunu kabul etmiş olurlar. Bu, Ebu Hanife'nin, Allah ona rahmet eylesin, nakledilen sözlerinden zihnimde kaldığı şekliyle ifade ettiğim anlamdır. Değilse, onun kendi sözleriyle aktarmış değilim. Burası ilginç, e, niye ilginç şu kısım? Ebu Hanife'den bir görüş aktarıyor ama zihnimde kaldığı şekliyle aktardım diye de not düşüyor. Yani buradaki kısım alıntı değil. Atif Bildiğin aklına kaldığı kadarıyla aktarmış. Ama yukarılarda e, Kabe'ye atfedilen, e, Verraka'ya atfedilen, İcn-ı atfedilen yerler var. Oralarda buna benzer bir cümle kurmamış. Oradan anlıyoruz ki onların kitaplarından cümle, cümle aktardıklarını anlıyoruz, fark edebiliyoruz. Bu da onun hassasiyetini gösteriyor. Ebu Hanife'den naklettiğim sözler, Zihnimde kaldığı şekliyle ifade ettiğin anlamdır. Değilse onun kendi sözlerini aktarmış değilim. Birisi çıkıp şöyle derse, günahları emretmek kötü ise, günahların varlığa gelmesini irade etmek niçin kötü olmasın? Günahları emretmek kötü ise, günahların varlığa gelmesini irade etmek niçin kötü olmasın? Şöyle cevap verilir, bunun çeşitli gerekçeleri vardır. Bir, emirde çelişki vardır ama iradede çelişki olmaz. Emirde çelişki vardır, iradede çelişki olmaz. Zira fiil emre itaat olabilir ama günahın emredilmesi imkansızdır. Çünkü günah emirle taat edilmiştir. Günahın emredilmesi imkansızdır. Çünkü günah emirle taat edilmiştir. Dolayısıyla günah emredildiği için günah anlamı geçersiz hale gelir. E, halbuki irade böyle değildir. Görülmez mi ki her fail fiilin ister ama failin kendine fiilini emrettiği söylenemez. Böylece emir ve iradenin iki farklı şey olduğu ispatlanmıştır. Emirde çelişki vardır ama iradede çelişki olmaz. Yani yap, yapma gibi farklı emir türü olabilir, emrime gibi. İrade de çelişki olmaz. Fiil, emre, itaat olabilir. Günahın emredilmesi imkansızdır. Allah'ın günahı emretmesi imkansızdır. Bir şey emretmişse o emretti zaten günah olmaktan çıkar. Olmaz zaten. Dolayısıyla günah emredildiği için günah anlamı geçersiz hale gelir. Hakik irade böyle değildir. Görülmez mi ki her faid fiilini ister. Ama faidin kendine fiiline emrettiği söylenemez. Böylece emir ve iradenin iki farklı şey olduğu ispatlanmıştır. Yine e, Allah fiilinde irade ile nitelenir. Allah fiilinin iradesi ile gerçekleşir diye intilenir. Ama fiilinde Allah'a emredilemez. Dolayısıyla irade ve emirin birbirine delalet etmediği saati olmuştur. İrade ve emir birbirine tehlil olmaz. Ayrıca Allah Teala, peygamberlerin ve iyi insanların yok olmasına, düşmanların ve kötülerin hayatta kalmasına ve dünyada bolluk içinde yaşamasına irade etmiştir ama bunu emretmemiştir. Allah Teala, peygamberlerin ve iyi insanların yok olmasına, yani onların da ölmesine, zarar olmasına, düşmanların ve kötülerin hayatta kalmasına, Dünyada bolluk içinde yaşamasına irade etmiştir ama bunu emretmemiştir. İlahis bize ikinci grubun yok olması, birinci grubun ise yaşamaya devam etmesi için dua etmemizi emretmiştir. Yine emrin faydası emredenin yüceliği ve ululuğudur. Emrin faydası emredeni yüce ve ulu olduğunu göstermesidir. Emreden kişi üstündür, emreden kişi yücedir. Bunun sayesinde emredenin yüceliği ve uğruluğunu göstermesidir. Zira emreden emredileni kölesi kılar ve onun üzerindeki hakkını ve sayesinde onun efendisi olmaya hak kazandığı lütuflarını aşağı açarış. İradenin hakkı özgür seçimdir. İrade. iradenin bulunmaz olan hakkı özgür seçimdir ve gelinliği nefretmektir. Yani Oyunculuk altına girmek Emir altındana girmek bunu nefiyetmektir bunun olmamasıdır yani kişinin kendi hükümranlığını icra etmekten enengellenmemesi kendi hükümranlarına tasarrufunu icra etmekten engellenmemesi ve mülküyle arasına girmemesidir mümkün de istediği gibi tasarruf yapmasıdır Burası bu Güzel şurası. İradenin hakkı öbür seçimdir. Öbür seçim varsa irade vardır, irade varsa öbür seçim vardır. Aynı kısım toprağımda da şu şekilde geçmiş. İrade, seçim ve tercih hakkına sahip olmak başkasının hakimiyetine girmemektir, hakimiyetine bertaraf etmektir. Yani aynı anlam, irade özgür olmaktır, başkasının emri tasarrufu altına girmemektir. İradenin reddedilmesi halinde ise bu, yani yenilki ve mülkiğinden alıkanılma söz konusu olur. İradenin olmadığı yerde ise zıttı, yani özgürlüğü yedin ortadan kalkması ve başkasının emri altına girmek söz konusudur. Bu yüzden Allah'ın irade etmediği iddiası geçersizdir. Allah'ın iradesi tabii yoktur. İddiası geçersizdir. Çünkü iradenin zıttı başkasının kulu olmak, kölesi olmak, boyunduruğu girmektir. Allah'ın emretme ve yasaklamadan engellirmesi halinde, Allah'ın emretmediği, yasaklamadığı olmadanin söylenmesi halinde benzer bir sonuçlar. Yani Allah'ın iradesi olmayan sonuçlar. Bu sebeple iki durum temelinde yani özgür seçime sahip olma ve mülkünden al temelinde Allah'ın emrettiği ve yasakladığı kabul edilmeli. Allah'ın iradesi sebebiyle Allah'ın emrettiği ve yasakladığı kabul edilmeli. Böylece Allah'ın mülkün anlığı ve vücudu ortaya çıkmalıdır. Evet, irade varsa özgür seçim var, irade varsa ihtimal var, irade yoksa baskı ve başkalarının boyunculuğu bir girmek var. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği ve yasakları kabul edilmeli, Allah'ın hükümranlığı ve güdürlüğü ortaya çıkmalıdır. Yine Allah'ın iradesi her şeyde bulunmalı ki onun hükümranlığı gerçekleşsin ve yaratıkların onun mülkü ve hükümranlığı içinde iradede bulunamayacağı türü Yine Allah'ın iradesi her şeyde şahit olmalı ki onun hükümranlığı gerçekleşsin ve yaratıkların, insanların, cennetlerin, diğer canlıların onun mülkü ve ritmanının içinde iradede bulunamayacağı süzük bulsun. Yine Allah İbrahim'e oğlunu kesmesini ve oğlunun yerine koş kesmesini emretmiştir. Şimdi Allah'ın kesmenin gerçekten yapılmasını irade etmesi sonra kesmeyi bedelle engellemesi mümkün değildir. Çünkü bu fikir değiştirmenin yani beda bir alametidir ve bilgisizliğin işaretidir. Hazreti İbrahim'in oğlunu kesmesini ve oğlunun yerine sonra koş kesmesini emretmiştir. Şimdi Allah'ın kesmenin gerçekten yapılmasını irade etmesi, sonra kesmeyi bedenle engellemesi mümkün değildir. Çünkü bu beda fikir değiştirme alametidir ve bilgisizliğin işaretidir. Bu durumda emir, iradenin kendisiyle gerçekleştiği anlamda kullanılmamıştır. Yani Her emir, her yerde aynı anlamda olmaz. Bu durumda emir, iradenin kendisiyle gerçekleştiği anlamda kullanılmamıştır. Meselenin özeti açıkladığımız üzere, iradenin çeşitli anlamlara geldiği ve onun benimsediği anlamın doğruluğu üzerinde etkile edildiğiymiş. Burası özet, konunun özeti. İradenin çeşitli anlamları vardır. Yerine göre hangi anlamda kullanıldığı önemli iradenin İradenin çeşitli anlamlara geldiği ve onun verimsediği anlamın doğruluğu üzerinde ittifak edildiğidir. İrade ile ilgili olarak bunun ötesinde lafızdaki bir engel sebebiyle, ibaredeki bir engel sebebiyle, lafzı kendi anlamından çıkarıp hasmının yanlış gördüğü bir anlama taşınması sebebiyle bir şeyler söylenebilir. Esas olan şu ki şahit de fiil irade, zorlama veya sehir üzere gerçekleşir. Şimdi bu altını çizebiliriz. Birkaç yerde bu bir geçecek. Temel önemli olarak e, fiil dediğimiz şey irade ile veya zorlama ile veya sehir ile bilinçli şekilde yanlışlıkla sehpem gerçekleşir. Fiilinde zorlama ve sehirle ile herkesin Fiiller için söz konusu olan irade ile nitelenmesi gerekir. Burada yani, sevinç taksim yaparsak irade ile fiil gerçekleşir, zorlama altında gerçekleşir veya sehir yanlışla yanlışlıkla gerçekleşir. Sehir ve irade, zorlamayı çıkartırsak, bunlar yok dersek kelim irade kalır. Fiilinde zorlama ve sehir ve nitelenmeyen herkesin fiiller için söz konusu olan irade ile nitelenmesi gerekir. Gerçekte fiillerin varlığa gelmesine sebep olmayan iradeye gelince, yani fiillerin gerçekleşmesine sebep olmayan iradeye gelince, onun temenni ve benzeri çeşitleri vardır ki yukarıda onları açıklamıştık. Fiillerin gerçekleşmesine sebep olmayan iradeye gelince, temenni gibi, daha önce geçmişti, onun çeşitleri vardır, yukarıda açıklamıştık. Şahit de şu yaşadığımız alemde konuşma, gerçek anlamda irade olan şey hakkında olduğunda irade deyince zorunlu olarak fiil doğuran irade anlaşılır. Yani ile ilgili konuda konuşuyorsa irade denilince fiil doğuran irade anlaşılır. Sonunca etkilen irade anlaşılır. Dolayısıyla bize göre irade fiille birlikte olur insanları kastediyorsak, insanların temsil edenleri kastediyorsak bize göre irade fiille eş zamanlı birlikte olur. Mu'tezileye göre ise arada bir ayrılık olmaksızın fiilden hemen önce olur. Maçetilere göre irade fiille eş zamanlı, Mu'tezileye göre ise arada bir ayrılık olmaksızın fiilden hemen önce olur. Bu iradenin içinde kalan ve kendisi var olmasına rağmen fiilin var olduğu olmadığı irade ise bilinen temennidir ve Allah bu nitelikte yücedir. Şu halde Allah'ın iradesinin birinci anlamda olduğu yani varlığı halinde fiilin de var olduğu ve fiilin ona o nasıl bileliyse öyle gerçekleştiği sabit olmuştur. Okuyup geçelim burasını. Gerçek anlamda irade olan şey hakkında konuşulduğu zaman, irade deyince fiil doğuran irade anlaşılır. Bize göre irade fiille ile eş göre ise arada bir ayrılık maksimum fiil hemen önündedir. Bu irade dışında kalan, bu anlamdaki irade dışında kalan ve kendisi var olmakla rağmen Fiilin var olmadığı irade ise temenni anlamındaki iradedir. Allah bu anlamda bir iradedir, yücedir. Şu halde Allah'ın iradesinin birinci anlamda olduğu, yani varlığı halinde fiilin de var olduğu, fiilin o nasıl lezzetliyse öyle gerçekleştiği sabit olmuştur. Kaza ve kadere dair mesele. Bize göre kaza-kader meselesi ve irade meselesi, kulların fiillerinin yaratılması içinde yer alır. Kaza konusu kader konusu, irade konusu, bize göre sistematik açıdan kulların fiillerinin yaratılması başlığı altında yer alışı. Dolayısıyla kulların fiillerinin yaratılmışlığı meselesi ispatlanmışsa, kaza kader meselesi de ispatlanmış olur. Bizim anlayışımıza, dinî kerevm sistematikimize göre kader konusu, kaza konusu, insan fiillerinin yaratılması başlığı kapsamında yer alır. Bundan dolayı kulların fiillerinin yaratıldığı ispatlanırsa kaza, kader meselesi de anlaşılmış ispatlanmış olur. Çünkü fiillerin yaratılmışlığı, fiillerin meydana gelmesine hükmedildiği kaza ve fiillerin iyi kötü nitelikleriyle birlikte belirlendiğini ispatlar. Belirlenmesi, kader, hükmedilmesi, meydana gelmesine kaza, ispatlar. Allah'ın fiilleri dilemesi ise fiillerin O'nun mahluklu olmasını zorunlu kılar. Allah'ın fiilleri dilemesi ise fiillerin O'nun Allah'ın mahluku yaratmasıyla olmasını zorunlu kılar. Aslında biz bu konuda hidayet ihsan edilen kimseye yeterli gelmesine umduğumuz açıklamayı yazmıştık. Yukarıda geçmişti. Allah yaşayan yaratıcısıdır. İnsan fiilleri de şeydir. Onlar da yaratılmıştır gibi ayrıntılı aşkına bağlı geçmiştir. İddiayet ihsan edilen kimseye yeterli geldiğinde bunlara umut ediyoruz. Ancak insanlar bunlardan bir mesele yani kaza ve kader meselesi hakkında müstakil bir tartışma açmıştır. Biz de onların bu uygulamasına takip ettik. Çünkü onlar muhtemelen şunu kastetmiştir. Gerçek, onun ifade edildiği sözcüklerle düşünen kimseye kendi ışığıyla görünürsün. Böylece doğrunun değil ve, ve, veya ifade biçimiyle değil, bilakis sahip olduğu delil ve bürhanlarla doğru olduğu bilinir. Gerçek, onu ifade edildiği sözcüklerle düşünen kimseye kendi ışığıyla görülür. Böylece doğrunun dil veya ifade biçimiyle değil, bilakis sahip olduğu delil ve bürhanla doğru olduğu bilinir. Sonra, Kaza kelimesinin sözlük anlamı, bir şey hakkında hüküm vermek, layık olduğu ve en doğru şekilde karara bağlamak anlamına gelir. Ee, kaza kelimesinin bir diğer anlamı da eşyanın yaratılmasıyla ilgilidir. Dira, kaza eşyanın olduğu hal üzere ve yaratılışına en uygun gelecek şekilde varlığa girişinin gerçekleştirilmesidir. Üç anlam söyledi, kaza, yani hüküm etmek, e 2- En uzun şekilde karara bağlamak, 3- Eşyanın yaratılmasıyla ilgili, eşyanın olduğu halindir, yaratılması, 3- Yarattıkları yaratan hikmetli ve bilgili biridir, varlıkları meydana getiren hikmetli ve bilgili biridir, hikmet ise her şeyin hakikatini tam isabet etmek ve her şeyi yerli yerine koymaktır. Hükmet ise her şeyin katine tam isabet etmek ve her şeyi yerli yerine koymaktır. Nitekim Allah Teala böylece gökleri yedi gök olarak kaza etti, yarattı. Buna göre yaratıkların yerlerinin Allah tarafından kaza edildiği, yani yaratıldığı ve hükmedildiği söylenebilir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur, kaza edeceğini kaza et. Yani hükmedeceğini hükmet yüzden bilgisine, kazi denir. Bilgine, hükmedene, kazi, kazi denir. Zirate hakkı hak sahibine verir. Ve onun sahibinin hakkı olduğunu açıklar. Yine Allah Teala şöyle buyurur. O bir işi kaza edince, bir işe hükmedince, o ver, o verir. benzer şekilde şöyle bir ifade de doğrudur. Allah Teala parazir kişinin, Falanca vakitte, falanca bir şekilde, ilginde bulunmasına hükmetti. Böylece ondan falanca fiil, falanca vakitte meydana giriş. Onun hakkı Allah'ın olacağını bildiği şeye hükmetmiş olması, bunun yanında failin fiiliyle hak ettiği yeri ve ödüye, mükafat ve cezaya da hükmetmiş olmasıdır. Allah'ın olacağını bildiği şeye hükmetmiş olması, bunun yanında failin fiiliyle hak ettiği, gerekir ve özgüye mükâfat ve cezaya da hikmetmiş olmasıdır. Öte yanda kaza etti, bildirdi ve haber verdi anlamına da gelir. Şu ayette olduğu gibi biz İsrail kaza ettik, biz İsrail bildirdik. Kaza bu anlamda Allah'a Nispet edilir ki bu da allah Teala'nın bildiği şeyi haber vermesi anlamına gelir ve bunda da bir çelişki yoktur. Beş, kaza etti, emretti anlamına da gelir. Nitekim sözcük şu ayetlerde emretti anlamında kullanılmıştır. Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi kaza etti, yani emretti. Bir başka ayet, Allah ve Resulü emrettiği zaman inanmış bir erkek ve kadına kendi isteklerine göre seçim yapma hakkı yoktur. Burada da aynı şekilde kaza etti, ettiğimde, yani emrettiğinde. Sözcüğün bu anlama Allah hakkında ancak iyilikler hakkında kullanılabilir. Şimdi yani bunu birkaç kaç yer daha geçecek. Her kelime Allah hakkında her anlamda kullanılamaz. Yani 6. diye baktırığı. Emretmek anlamı, kaza, yani emretme anlamında sadece iyilikler hakkında kullanılabilir. Allah kötülüğü haram etmedir. Peki Allah sadece iyiyi emreder. E, kaza etti, bir işi bitirmek ve bir işten boşa çıkmak. Bir işi bitirmek, bir işten boşa çıkmak anlamına gelir. Nitekim Musa sureyi kaza ettiği, tamamladığı zaman, süreyi. Musa sureyi kaza etti, yani tamamladığı zaman ayetinde sözcük bu anlamı kullanılır. Ancak sözcüğün bu anlamda Allah hakkında kullanılması caiz değildir. Bir işi bitip diğer işe başlamak anlamında. Bu anlamı vererek bu sözcüğün Allah hakkında kullanılması caiz değildir. Zira bu Allah'ın bir şeyden meşgul olmasına veya bir şeyden boşa çıkmasına, öncelik, sonralık, fikrim, şeyler akla getirir. Ancak bu kelime bu anlamıyla mecazi olarak yaratma fiilinin tamamlanması manasında Allah'a nispet edilebilir. Necazi anlamda nispet edilebilir. Yedi, kazanın başka anlamları da zikredilmiştir ama bizim bu bağlamda onlara yer vermemize gerek yoktur. Şimdi deriye gelirsek, yeri ana anlam sayıda hükmetmek, karara bağlamak, yaratmak, bildirmek, emretmek, girişi bitirip diğer işe başlamak ve diğer anlamlar. Bu sayıda anlamlardan ikisini yani emretme anlamı, Allah hakkında kötülükler emretme anlamında kullanmamaz dedi. Kaza etmene, girişi bitirip bir işe başlamak. Hatcha anlamında Allah hakkında kullanılmaz, mecazi anlamda Allah'ın yaratması anlamında kullanılabilir. Evet. Kaza kader şeklinde kadere gelince iki anlamda kullanılabilir kader. Bir şeyin kendisine uygun olarak ortaya çıktığı mahiyettir. Hat, sınır. Kader iki anlamda kullanılabilir. Bir hat, sınır anlamında bir şeyin kendisine uygun olarak ortaya çıktığı mahiyet. Sınırlıkların anlamında, sözlük bu anlamda bir şeyin iyi veya kötü, güzel veya çirkin, hikmet veya sefet olmak üzere sahip olduğu mahiyetine uygun olarak yaratılmasıdır. Bu da hikmetin Allah'ın her şeyi mahiyetine uygun olarak yaratması. Her şeyde o şeye en uygun olanı isabet ettirmesi şeklindeki tanımını içermektedir. Bu ayet işte bu anlama delalet eder. Biz her şeyi bir kaderle, ölçüyle yaptık. Yani biz her şeyi bir kaderle, ölçüyle yaptık. Bir şeyin iyiliğe, kötü, güzel veya çirkin, hikmet veya sefer olmak üzere sahip olduğu mahiyetine uygun olarak yarattık. Hikmetin Allah'ın her şeyi mahiyetine uygun olarak yaratması ve her şeyde o şeyin en uygun olanı isabet ettirmesi şeklindeki tanımını içermektedir. Biz... Her şeyin bir kaderle, bir ölçüyle, bir planına yarattık. Kaderin ikinci anlama, her şeyin gerçekleştiği zamanı, mekanı, doğruluğunu, yanlışlığını, doğuracağı mükafat ve cezayı belirlemektir. Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e iman hakkında soru sorduğunda, Hazreti Peygamber'in verdiği cevapta, da, kadere dair, hayırlı yüzeşerliğin bu zikrettiğimiz anlamı yani iyiliğin de kötülüğün de Allah'tan geldiği anlamına kadere iliştirmesi. Kaderin bu iki anlamdan birine geldiğine delalet teşvik etmektedir. Ayrı yaşar İminallah anlamı. Kaderin bu iki anlamdan birine geldiğine delalet etmektedir. Yani ya ilçiye böyle yapmak veya da her şeyi Semanın mecavi doğruluğunu yalnız dönme bu o halde kaderin birinci anlamı yani bir şeyi mahiyetine uygun olarak yaratmak kulların fiillerinde mevcuttur. Birinci anlam yani bir şeyi mahiyetine uygun olarak yaratmak kulların fiillerinde mevcuttur. Şöyle ki, kulların fiilleri, rehimlerin ulaşamayacağı ve akılların takdir edemeyeceği bir güzellik ve iyilik ve kötülük üzere ruhul eder. Şu halde fiillerin Yüce Allah sayesinde o şekilde yani iyi ve kötü olarak mevcut haliyle ortaya çıktığı yaratıldır ve meydana gelmiş isabet olmuştur. Kaderin ikinci anlamı açısından baktığımızda, İnsanların fiillerinin zaman ve mekanını belirlemeleri mümkün değildir. Ve onların bilgisi bunu bilmeye yetmez. Dolayısıyla bu yönden de onlar tarafından meydana getirilmesi mümkün değildir. Ve Allah dışında değildir. Allah'ın dışında değildir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar arasında seyahati takdir ettik. Uygun konaklara ayırdık. Bir başka ayet, ''Üt'ün biz onu geride karanlardan olarak takdir ettik.'' Bunlarla ilgili e, ileride, yani hafta yapacağımız yerde ayrıntılı açıklamalar var. Şimdi buraya geçmiş olalım. Kabe'nin kaza-kader anlayışının eleştirisi. Kabe, Allah'ın küfrü kaza etmeyeceğini, yazgı kılmayacağını iddia etmiş. Sonra kazaya çeşitli anlamlar vermiş ve ayetlerde geçen kazayı kendisinin zikrettiği anlam dairesi içinde sınırlandırmıştır. Kaza kendisi tartışılıyor. Yukarıda anlamlar saymıştı. Hüküm etmek, karara bağlamak, hükümetli yaratma, bildirmek, emretmek, bir işe diğeri başlamak ve diğer anlamlar. O yüzden bu anlamları saydı. Kâbi, Allah'ın küfrü kaza etmediğini iddia etmiş, sonra kazaya çeşitli, kaza kelimesine çeşitli anlamlar vermiş. E, kazayı kendisine zikrettiği anlam dairesi içinde sınırlandırmıştır. Kâbi'nin kazanın kendisine saydığı anlamlardan birine geleceği isimcesinden hareketle ilahi takdir anlamını inkar etmesi yanlıştır. İlahi takdir anlamındaki kazayı inkar etmesi yanlıştır. Sonra Kâbi, küfrün tutarsız ve yanlış, Allah'ın kazasının ise gerçek ve doğru olduğunu kendisini bu yaklaşımına delil getirmiştir. Küfrün tutarsız ve yanlış, Allah kazasının ise gerçek ve doğru olduğunu ona delil getirmiştir. Kâbi, batılın, yanlış ve tutarsız, ve tutarsız olduğuna kaza etmenin, hükmetmenin, adalet ve hak olduğunu... Batıl olan bir şeyin yanlış ve tutarsız olduğuna kaza etmenin hükmetmenin adalet hak olduğunu, herkese ezel gülüm haksızlık olduğuna kaza etmenin, hükmetmenin yanlış ve tutarsız olmadığını sanki bilmez gibi konuşmaktadır. Halbuki bu ne, neredeyse çocuklar bilebilir. Batılın batıl olduğunu bilmek. Herkes bilir. Haksızlığın haksız olduğunu hükmetmek, haksızlığa haksızlık demek bunun da doğru olduğunu özelliklidir. Yani herkesin bildiği, çocukların bildiği bu şeyiyle bilmez gibi konuşmaktadır. Bunu bilmek de kelam, ilminin sınırlarını çizmeye çalışan birinin üzerinde kelamın hakkı, onun önce kelamın ne olduğunu öğrenmesidir. İyiliğe iyilik demenin, özellikle doğru olduğunu bilmeyen birinin kelam ilminin sınırlarını çizmeye çalışması karşısında kelamın hakkı, kelam ilminin hakkı, onun önce kelamın ne olduğunu öğrenmesidir. Şu ikinci kelam söz anlamında. Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmeyen bir kişinin. Kelam ilminin sınırlarını çizmeye çalışması hatalıdır. Kelam ilminin sınırlarını çizmeye çalışıyor. Oysa o kişi daha kelâm kelimesinin ne anlamı geldiğini bilmiyor. Çünkü Bağatır'ın yanlış ve tutansız olduğuna kaza etmenin, hikmetmenin adalet olduğunu, dilimin bilim olduğunu, ilminin hikmetmenin hak olduğunu neredeyse çocuklar bile bunu bilmeyip de kelam-i minnesimlerle çizmeye çalışan birinin üzerinde kelamın hakkı onun önce kelamın ne olduğunu öğrenilmiştir. Bu şekilde bir birbirine daha önce geçmişti. Yani Kabe'yi muhattı ile şimdi kelamda en ileri kelam bir olarak tanıdıktan sonra o kelamı bilmiyor. Kelam mahir diyor ama hata yapıyor eleştirmişti. Yine Kabe kendi Kaza anlayışını ispat için Hazreti Peygamberden rivayet edilen şu hadis hadisleri getirmiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Benim kazama türkümüme rıza göstermeyen ve belama sabretmeyen kimse benden başka bir rahat edilsin. Benim kazama rıza göstermeyen ve belamı sabretmeyen kimse benden başka bir rahat edilsin. Benim kazama Özel gösterimi ve belar müsaade ettiğim sürece benimle başta kula Onu kendisine devir olarak getirmiştir. Hakik Allah normal metnesinin matüri şöyle demiştir. Onun cevabı da yukarıda söylediğimiz gibidir. Şöyle ki Allah'ın kazası, Allah'ın kazasına razı olmak, küftün ortadan kaybolacak kötü bir şey olduğunu şer ve bozgunculuk olduğunu sahibinin failinin tövbe etmezse ilahi ıfke ve azaba maruz kalmasına sebep olacağını bilmendir. Allah'ın kazasına razı olmak küftünün ortadan kaybolacak kötü bir şey olduğunu şer ve bozgunculuk olduğunu sahibinin Ailini tövbe etmezse ilahi öfke ve hazara mağruç kalmasına sebep olacağını dinlendir. Bunlar rızar göstermeyen kafirdir ve yukarıda zikredilen kutsi hadisinin bildirdiği durma düşer. Küfür ve çirkinlik kötülük kulun fiilidir. Kulun fiili ise kulun kazası olması imkansızdır. Küfür ve çirkinlik Kulun fiilidir, kulun fiilin ise Allah'ın kazası olması imkansızdır. Ben burayı kulun olarak değiştirdim. Kültür ve çirkinlik, kulun fiilidir. Kulun fiilinin Allah'ın kazası olması imkansızdır. Ben bu kısım kazası olması imkansızdır. Şu halde Allah'ın kazasının zikrettiğim gibi dilin gerçek, gerçekliğinin mahiyeti olduğu, sabit olmuştur. Şu kısım eee belki takılamadı da mahiyetini oluşturan şeyden ibaret olduğu şeklinde geçiyor. Şu halde Allah'ın kazasının zikrettiğim gibi dilin mahiyetini oluşturan şeyden ibaret olduğu sabit olmuştur da ise sadece Allah'ın kazasını e, zikrettiğim gibi bilin gerçekliğinin mahiyeti olduğu sahip olmuştur. Bu, bu aşağıda ayrıntılı olarak gelecek Allah'ın kazası derken ne anlamı geliyor? Yani yazık kelimesinde görüntü şundan dolayı sürdüm. Yaz bedelinde zaman yazılan bir şey gibi anlaşılıyor Türkçe'de. Burada kazak kelimesinde zaten hangi anlam verileceği tartışıldığı için Kaza kelimesinin anlamını ki, yerine kaza olarak bırakmak daha akıcı bir metinde. Zaten tartışılan konu bu kazanın anlamı nedir? Yani yüksekli sarı anlamı var. Allah'ın kazası verilir ki ne anlaşılıyor? Yukarıda zikredilen kutsi hadisinin asla hastalıklar ve muslibecler hakkındadır. Bir daha okuyalım hadisi. Benim kazama rızal göstermeyim. Ve beylerimi sabretmenin kimse benden başta kitap edilsin. E, yukarıda zikredilen bu hadisin aslı, hastalıklar ve mutlidikler hakkındadır. E, Görünmez mi ki cehennemde ebedi azaba çarptırmak, muhuteteğe göre Allah'ın kazasındandır. Yardımsız bırakılmak, İslam e, saptırılmak, itilen ve benzerler de öyle. Sade kâdî, kendi çenme nefsiyle ilgili olarak bunlara razı olsun. Diğer türlü Allah'tan başka bir rap arasın. Mu'tezi şöyle söyler, Allah'ın sütü günahı olmayan kimselere etmek sizin, yani ilas sizin hastalık ve musibetler mustavak etmesi söz konusu değildir. Şu halde mu'tezi başlarına gelen hastalık ve musibetlere kendilerine karşılık verilmedikçe rüzgar göstermezler. İşte bu da benimle başka bir rap edinilsinler hadisinin anlamıdır. Ee, Muhtezi şöyle söyler. Allah'ın suçlu günahı olmayan kimselere telafi yani ilaz, ee, vermek vermeksizin hastalık veya musibiyet musallat etmesi hiç konusu değildir. Suhaf ve de başlarına gelen hastalık ve musibiyetlere kendilerine karşılık verilmedikçe rızan göstermezler. İşte bu da benden başka bir Rab etmesinler. hadisinin anlamıdır. Kâbi Allah'ın kazası rızar göstermemiz demiştir Allah'ın kazasına rızar göstermemiz gerekememiştir. Şey şöyle demiştir. Biz Kabe'nin Allah'ın kazasına nasıl rızar gösterdiğini ve bu konuda ne yapması gerektiğini de açıklamıştık. Kabe biz her şeyi bir kaderle, ölçüyle yarattık. Ayetiyle ilgili olarak şöyle söyler. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Ayetiyle ilgili olarak şöyle söyler. Kader olması gerekli bir şeydir, küfür ise olması gerekli olmayan bir şeydir. Küfrün Allah'tan bir kaderle ölçüyle olduğunu kabul edilmesi zikrettiğimiz yöndendir. Yani küfrün mahiyetinin kötü olarak belirlenmesidir. Küfrün kader olması, küfrün kötü olarak belirlenmesi anlamındadır. Ve o yönden yani kötü olması gerekli bir şeydir. Ayrıca Kabe'nin kaderinin çirkin ve nahoş olması gerekir. Sonra Kabe şöyle demiştir. Biri sana Allah kısırı kaza ve takdir etmiş midir diye sorarsa ne demek istediğini sana anlatmasını istemem gerekir. Allah kısırı kaza ve takdir etmiş midir diye sorarsa ne demek istediğini anlatmasını istemem gerekir. Çünkü kaza ve takdir kelimeleriyle ne kastediyor, hangi anlam kastediyor onları anlatmasını... İstemen gerektir. Ebu Mansur şöyle demiştir. Böyle bir şey gerektiyse anlatmasını istemeden önce verdiğim bütün cevaplar kastektir. Yani kaza ve takdir kelimesinin ne anlamına geldiğini kesinleştirmeden ona verdiğim bütün cevaplar boştur. Önce kaza ve kalit kelimesinin anlamı üzerinde iktidat sağlaması gerektir. Diğer türlü verdiğim bütün cevaplar boştur kaza, kader, yaratma ve irade konusunda esas olan hiçbir kimsenin bunlarla ilgili olarak bir özgünün olmadığıdır. Kaza, kader, yaratma, irade konusunda esas olan hiçbir kimsenin bunlarla ilgili olarak bir bahanesinin olmadığıdır. Burada üç sebebi var. Bir, Allah Teala kaza eder, yaratır ve zikreder, irade eder, takdir eder gibi diğer şeyleri yapar. Çünkü o şeylerin seçileceğini ve tercih edileceğini bilir. Allah kaza eder, yaratır. edilen diğer şeyleri, yani hidayet eder, taktik hidayet eder, yaratır, daralette göre kalbini mühürler veya diğer şeyleri yapar. Çünkü o şeylerin seçileceğini ve tercih edileceğini bilir. Dolayısıyla önemli. İnsanların neyi seçeceğini neyi tercih edileceğini bilir. Allah'ın irade etmesi, yaratması ve kaza etmesi ile insanlar o seçtiklerine ulaşır ve tercih ettiklerine erişirler. Allah'ın irade etmesi, yaratması, kaza etmesiyle ile insanlar kendi seçtiklerine, kendi tercih ettiklerine erişirler. Dolayısıyla insanların kaza, kader, yaratma, irade gibi konularda bir bahanesi yoktur. Burada özür yani bahane verdim Çünkü özür zaman sıkıntdaki özürler hemen akıl kaydıyor. Buradaki kasır ile bahane verir. İnsanların kaza, kader, yaratma, irade gibi konularda bir bahanesi yoktur. Çünkü onların seçtikleri tercih ettiklerini Allah takdir eder. Onların seçtiklerini tercih Allah yaratır. Dolayısıyla insanların bir bahanesi yoktur. Çünkü o seçtikleri şeyler onlar nazarında tercihe, işaret en iyi tercihtir. İnsanların bahanesi olamaz çünkü insanlar o yaptıkları şeyi tercih ettikleri zaman kendi nazarlarında bu tercihlerin en uygun tercihtir, en güzel tercihtir. Oysa onlar bu kanaate bilgi, kitap ve bildirim ile varmamışlardır. Yani bir şeyi tercih ederken ona bir bilgiye dayanarak veya kitapta onu seçtiği için veya divahi birlikte onu etkilediği için yapmamışlardır. Kendi kendilerine göre yaptıkları teşvikleri en doğru, şeydir, en doğru teşvik'tir. Yani o şeylerin en iyi ve en tergile, şahit şeyler olduğu kütlelerine varırken dışarıdan bir yönlendirmenin etkisi altında kalmamışlardır. Çünkü bu fiiller onlardan sağdır. Olup da seçim ve kendilerine aittir. Şu paralar kaderle ilgili, Doğan Öğren'in önemli bir tespiti edilir. Hızlıca okuyup geçelim böyle, kader konusunda, kaza konusunda, yaratma, irade konusunda ve benzer konularda hiç kimsenin bir bahanesi yoktur. Bunun üç sebebi var. Bir, Allah Teala kaza eder, yaratır, yaratır ve zikrediler diye o şeylerin nasıl seçileceğini, nasıl tehlikeyebileceğini bir bilir. Allah'ın irade etmesi, yaratması, kaza etmesiyle insanlar o tercihlerine, o seçtiklerine erişirler. Dolayısıyla insanların bir bahanesi yoktur. Çünkü o seçtikleri şeyler kendi nazarlarından tercihlerine en layık olan, en iyi tercihlerdir. Oysa onlar bu kanalete bilgi, dışarıdan bir bilgim veya kitapta yazması ile ulaşmamışlardır. Çünkü bu fiiller onlardan sadır olupken seçim ve tercih kendilerine aittir. İki. Var olan şeylerin hiçbiri insanları yaptığı iyilere sürüklemiş, sevk etmiş ve zorlamış değildir. Var olan şeylerin hiçbiri insanları yaptığı iyilere sürüklemiş, sevk etmiş ve zorlamış değildir. Bilakis... İstediği fiiller olmasaydı, insanlar oldukları hal üzere olurdu ve kendilerinin, fiillerin var olabileceği düşün, düşün, düşünülebilirlerdi. Düşünülebilirdi. Şöyle nasıl bir İnsanlar oldukları hal üzere olurdu ve kendilerinin, fiillerin e, var olabileceği düşünülebilirdi. Veya var olabileceği düşünülebilirlerdi. Böyle bir şekilde insanlar yaptıklarının tersini de yapabilirlerdi. Var olan şeylerin hiçbiri insanlara yaptığı bile sevk sevketmiş ve zorlamış değildir. Dersel şekilde insanlar yaptıklarının tersini de yapabilirlerdi. Çünkü Allah insanları zorlamamış ve hiçbir varlığı onlardan uzaklaştırmamıştır. Nitekim her insan kendisinin ihtiyar sahibi, seçme özgürlüğüne ve gerçek bir günler sahip bir dahil olduğunu, işlediği fiilleri işlemeyeceğine bilir. Şu halde insanların fiilleri, tıpkı bu fiillerin kendisinden meydana geldiği diğer cevherler, araziler, vakitler ve emkânların yaratıldığı gibi yaratılmıştır. İnsanların fiilleri, tıpkı bu fiillerin kendisinde meydana geldiği, yani i̇nsanlar alemden bir parça, insanların bilgileri gibi, bilgiler meydana geldiği alemdeki cevherler, arazlar, bahçetler, mekanlar, yaratıldığı gibi insan fiyatları da yaratılmıştır. Bunlardan hiçbiri, yani cevher, arayısı, bahçet, mekan, alemdeki parçalardan herhangi biri, insanlar için bir mazeret teşkil etmiyormuşlar. Kaza ve kader de oluşturmaz. 3, bunlardan kaza, kader, yaratma ve benzeri hiçbiri insanların aklına gelmez. İnsanlar da kaza, kader, yaratma, irade bunların hiçbiri insanların aklına gelmez. İnsanlar iyi işlerken bunlardan dolayı içinde bulunduklarını düşünmezler. İnsanlar iyi işlerken, içinde bulundukları kaza, kader, yaratma, iraden dolayı bilimde bulunduktan düşünmezler. Şu halde, iddia sahibi nezdinde dahil istediği fiilin oluşumunda bir etkisi olmayan şeyle, istediği fiilden sorumlu olmadığı iddiası bağlamında, istitilerde bulunmak yanlıştır. Benzer şekilde, fail nezdinde istediği fiilde ilgisi olmayan şeyi, mazeret göstermek yanlış ve fayrasıdır. Onlar kaza ve kadere delik getirebilseydi, Kaderlerinden haberdar edilme, bilme, desteklenmeyi vesaireyi dekterimi getirebilirlerdi. Yine kaza ve kader, insanlar kaza ve kaderlerine bilmemeleri bakımında mağfiret ve şükür etseydi, emir ve rahat ve va'iydi, müldü ve tehdit'i bilmemeleri, bilinlerin gerçekleştiği yerde günah işlemez yerlerine bilmemeleri, benzer şekilde günahların Allah'a zarar vermemesi, Ülkünlerin gerek zayıflatması, ülkesini azaltması da bir malzeme oluştururdu. Eğer kaza ve kader sebebiyle malzeme olsaydı, Allah'ın onlar kendilerinden sadır olacak iyileri bilerek yaratması da onlar için malzeme olurdu. İnsanlar için kaza ve kader, iyilerin sorumluluğundan kurtulma çabası biri olsaydı, bunun içinde olsaydı. Bütün bunlardan daha açık olan şeyler de gelin Bu şeyler de Allah'ın düğmetliği ve kendisine azap etmeye ihtiyacın duymaması gibi. Kaza ve kadere benzer şekilde insanın fiil işlerken aklına girebilecek şeylerdir. Allah'ın düğmetliği, kendisine azap etmeni, etmeye ihtiyacın duymaması gibi şeyler de insanın fiili işlerken aklına girebilecek şeylerdir. Herkese Allah'ın affedici ve bağışlayıcı olması ile insanın ittirde isyanının ona fayda ve zarar vermesi de maldef oluyordu. İnsanın illerinin sorumluluklarından kurtulma bağlamında bunlardan hiçbiri derin getirilemediğine göre kaza ve kaderde derin çekinilmez. İnsanlar seçtiklerine ulaşıp tercihlerine ulaşırlar. Fiilde tercihlerinin olup tercihlerin en uygun belirtilmiştir. Yaptıkları fiilleri sürüklenmiş zorla veya baskı altında yapmış değillerdir. İçinde olarak da, insan fiil işlerken kaza, kader, irade yaratma sebebiyle Bundan dolayı bunlar. Bahane teşkil etmez. Şöyle söylerse, bu yani insanın fiillerin de sorumlu olduğuna dair deliller, Dikrettiğimiz şeylerin yani kaza, kader, yaratma, irade Allah'tan olmadığına niçin belanet etmesin? Burada üç tane madde saymıştı. Ondan dolayı kaza, kader, sorumluluktan insanı kurtarılmaz demişti. Bu sayıdan şeyler ee, kaza, kader, yaratma, iradenin Allah'tan olmadığına niçin belalek etmesini? Oradan neler sayılmaktı? Bir şey sayılmaktı. Işte. İnsanlar tercih ederken, tercihlerin en doğru tercih tercih ediliyorlar. o anki duruma göre en mükemmel tercihleri kendileri yapmış oluyorlar. İkincisi, dillerinde zorlama, baskı altında değiller. Üçüncüsü de, iyi işlerken, kaza, kaderiye, Allah'ın iradesi yaratması sebebiyle yaptıkları, sevcih ettikleri akıllarına bile Üç Ülk ihtimalle bunu söylüyor. Üç şey, kaza ve kaderin olmadığı niçin tezir olmasın? Muadilce şöyle cevap baktığınız, delalet etmeyeceğiniz sebebi, bütün bu açıkladığımız şeylerin yani kaza kader yaratma Allah'tan olduğunun ispatı konusunda önceden sunduğumuz delillerdir. İlavet etmediğimiz sebebi bütün bunların yani kazanın kaderin yaratmanın iradenin Allah'tan olduğuna dair yukarıda sunduğumuz delilleridir. Bundan dolayı bunlar kullanılmaz delil olarak. Bu konuda asıl olan şudur. herkes yaptığı şeye güç yetirebildiğini, ondan başka seçeneğinin olduğunu o seçeneklerden engellenseydi, bunun kendisine çok vahim ve ağır gelirdiğini, o diğer seçeneğin cüddünü seçtiğini bilmektedir. Bu meselenin özü Herkes yaptığı şeye güç yedirebildiğini, ondan başka seçeneğinin olduğunu, o seçeneklerden engellenseydi, bunun kendisine çok ağır ve vahim geleceğini. O diğer seçeneğin zıttını seçtiğini bilmektedir. Dolayısıyla onun yani insanın fail olduğunu hakikatenin inkar etmek mümkün değildir. Yani bunlar insanın psikolojisiyle ilgili izahlar. Herkes yaptığı şey güç edebiliyorum. Onun zıttını seçebileceğini hissediyor. Eğer o tercih edilip de engellerse o engellemenin kendine çok ağır vereceğini biliyor insanın fari olduğunu, hakikatini inkar etmenin mümkün olmadığını gösterir. Zira herkes bunu kendi kendinden bilmektedir. Yine, çünkü bu durum yani bilin kişi tarafından işlenmiş olması, bilin sahibi için kendisinde yanıldığı içinde de olduğunun sünemeyeceği duyu algısı gibi apaçıktır. Duyu algısı gibi apaçıktır. Nasıl gördüğünü, kulak, sesi, olabiliyorsa insanın benliğiyle yaptığı fiillerde terbiye yeteneği, ötürü yaptığını, baskatında olmuyor. Oysa birisi bir yere gelelim, ilmettedir. Bu argosu bir daha çıktı. Diye tarafta herkes kendi fiilinin üzerlik, çirkinlik yönünden aklının takdir ettiği gibi çıkmadığına Dön gördüğü mekan ve zamanda gerçekleşmediğini, nefsinin beklemediği ölçüde zorluk ve acıyla karşılaştığını hirmektedir. Ve içinde bir eksiklik olmamasına rağmen yaptığı isteği gücünü kullanamamaktadır. Dolayısıyla insanların fiillerinin neredeyse apaçık gülsal algı misabesinde olan bu yönlerden kendilerine ait olmadığı salif olmuştur. Evet, şu... Duysal apaçıklık birkaç defa tekrarlanacak tartışma konusu olan meclisi. İnsan bunu apaçık bilmektedir, sorumluluğun bilmektedir. Bunu atıpla. olarak apaçık bilmektedir. en şekilde apaçık şekilde bilmektedir. halde fiilleri bu yönlerde yani insanlara nispet etmek buna karşılık öncesinde açıklanan yönlerde yani kes nefret etmek isteyen kimsenin yaptığı akıl ve duyusuna karşı direnmek ve inatlaşmaktan ibarettir. Bu halde e, halk yönünden Allah'a nispet etmek, buna karşı gelmek, göründen e, insana nispet etmemek, akıl ve duyusuna karşı direnmek ve inatlaşmaktan ibarettir. i̇barettir. Bir, bir rapim, bir her insan kendi fiiline, aklının tahmin etmediği düşünme ve vasıflarının dışında kendi bilgisinin sınırlandırdığı zaman ve mekan çerçevesinin dışında bulabilmekte. Ayrıca önceden amaçlamadığı yorgunluk ve meşakkat çekebilmek buluş. Oysa her zamanki gücünde bir azalma söz konusu değildir verilmiş. Fasü Bekir Topulu Hoca'nın çevresi. Aynı konu. Her insan kendi fiilini aklının tahmin etmediği bütün ve kubur fasıtlarının dışında kendi bilgisinin sınırlandırdığı zaman ve miktar çerçevesinin dışında bulabilmekte. Ayrıca önceden amaçlama ve yorgunluk ve meşakkat çekebilmektedir. Oysa her zamanki gücünde bir azalma söz konusu değildir. Dolayısıyla insanların fiillerinin neredeyse apaçık, duygusal algı mesafesinde olan bu yönlerle kendilerine ait olmadığı sahip olmuştur. Tuhalde Sahi fiilleri bu yönlerden yani halk yaratma ünlü, insanlara nispet etmek buna karşılık önceden açıklanan yönlerden yani kesip yönler, yani kullardan nefret etmek isteyen kimsenin yaptığı aktı ve duyucuna karşı girelmek ve inatlaşmaktan ibarettir Sonra muhteziri ile şu konuda hep ikimiz Allah Teala'ya yaratma veya adet isimlerde kötülük çağrıştırmayan yönler nispet edilebilir. Muhtazı Bey'e şu açıdan en Allah Teala'ya yaratma veya fiil istedilerken ancak e, kötülük çağrıştırmayan yönden istediler edebiliriz. Kötülük çağrıştıran fiillere gelince onların Allah'ta nehde edilmesi gerekir. Allah bunlardan yücedir, bilmesi gerekir. Bu genel ülkenin bazı meseleler ortaya çıkmaktadır. Bu bir genel ilke. İyilikler Allah'a nispet edilir, kötü kötü anlamında yaratma ve fiiller Allah'a nispet edilmez. Burada muhutadüre ile temsil Bu genel ilkeyi kabul ettikten sonra ortaya şunlar çıkmaktadır. Bir, Allah'tandır diyerek Allah'a nispet edilen iyiliklerin nispet edilme yönüyle ilgilidir. Allah'tandır, iyilikler Allah'tandır. Diyerek Allah'a nispet edilen iyiliklerin nispet edilme yönüyle ilgilidir. Muhteşte şöyle demiştir. İyiliklerin Allah'ın onları emretmesi, onlara çağırması, onlara güç yetenir, kılması yönünden Allah'a nispet edilir. Yani Muhteşte iyilikler Allah'tan döperken Allah'tan olmasına Allah'ın emretmesi, Allah'ın iyiliklere çağırması, Allah'ın iyilikler güç vermesi anlamında anlamıştır. Biz de şöyle söyleriz. Böylesi de nispet güzel olmakla beraber, güzel fiiller bağlamında kurulması gereken nispet bu değildir. İlekiz fiiller bağlamında kurulması gereken nispet Allah'a şükretmek ve hamd etmektir. Ümüncü nispet de caiz olabilir ama bu daha evladır. Çünkü Allah hem mümine hem kafire iyi fiilleri emreder, İkisine de onlara çağırır, ikisini de müminin çağrı değil çağırır. İkisine de onlara güç getirir, kılar. Buna karşı sadece müminler Allah'a şükreder ve hamd edilir ise bunu yapmaz. Bunu da şu yaygın söz ortaya koymaktadır. İman Allah'ın nimet ve ihsanlarındandır. Allah müminlere lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Allah'ın fazla olmasaydı İnsan aranamaz ve büyük bir azap dokunurdu. Bu yönden de iyilik çarkı hakkında Allah'a hizmet edilemez. Buna karşılık da fiiller zikredilmediğinde iyilikler hem mümini hem de çarkı muhatap olan emir hükmünde olur. Evet, iyilikler Allah'tandır. Derken Muhteşem'e iyilikler Allah'ın emretmesi, Allah'ın çağırması, Allah'ın onlara güç verip kılması anlamındadır. Biz ise şöyle deriz, öylesi bir nispet güzeldir. Ama fiiller bağlamında kurulması gereken nispet şudur, bu fiiller Allah'a şüphe ve Allah'a hamd etmeyi gerektirir. Güleni nispetle caiz olabilir, merkezülenin yaptığı ama bu daha evladır. Allah tamdır. Yani bu zaman Allah'a şüphe Allah'a hamd etmek akla gelmesi gerekir. Bu daha evladır. Çünkü Allah hem mü'mine hem kâhile iyi fiiller emreder. İkisini de onlara çağırır. İkisini de onlara bir Ona karşı Buna karşılık sadece mü'minler Allah'a şükreder, Allah'a hamleder. Kâhile de bunu yapmaz. E, bu yüzden de ki Allah Teala değiştirilmiş kitabın Allah kadından olduğunu söyleyen emri kitabı ve beş kez doğurmuş deve geleneğini vesaireyi Allah liste eden müşük kesele kütlemiştir. Kimseler Allah'ın bu şeyi emrettiğini iddia etmiştir. Ama Allah kendisini bu şeylerden tenzih etmiş. Bunların şeytan işi olduğunu, onların bunların kıskançlıkları sebebiyle kendi nefislerine söylediklerini bildirmiştir. Şifade geçmiştir. Allah bu türlü emretmez. İki, fiilin emir yönünden de Allah'ın hisseti caizdir. Çünkü emir ancak gereklilik demektir. Gereklilik ise büyük zorluk içerir. Dolayısıyla bir emir yönünden değil, ham ve şükür yönünden Allah'a risket edilir. Nitekim Allah değerler şöyle buyurur, Bilekçesi Allah sizler bir bulunuz ve Allah'ın sizin üzerinizde fazla ve ihsanı olmasaydı ayetlerim. İyidir. emir yönünden de Allah nispeti caiz değildir. Çünkü emir ancak gerekli demektir. Gereklilik ise büyük zorluk çekir. Dolayısıyla değil, emir yönünden değil hamd ve şükür yönünden Allah'ın nispet edilir. Ben burayı şöyle anladım. Örneğin Allah'ın yağmur yağdır gibi Allah'a emir kullanılması o açıdan Allah'a nispeti değildir. Lekiz, Allah size bir tutta bulunur, emirle verir gibi değil, Allah size bir tutta Allah'ın sizin üzerinde de fazla vardır, efsane vardır. Kerbi şöyle demiştir, Allah'a ancak niye gider de edilir? Sonra o, Allah'a taahh Nispet edilmesi konusunda bu nisbetin emir yönünden olduğunu iddia etmiştir. Şimdi bunda hangi güzellik var? Biz bu yaklaşımın içerdiği problemini açıkladık ki bu problem de emrin gereklilik, gerekliliğin ise zorluk içermesidir. Yine kâdî Allah'a kötülüklerin nispet edilemeyeceğini zira kötülükleri yasakladığına dolayısıyla ona nispet edilemeyeceğini iddia etmiştir. Fakî şöyle demiştir. Bize göre de kötülükler Allah'a nispet edilemez. Bize göre de kötülükler Allah'a nispet edilemez. Çünkü nispet yönü Kullardan Allah'a yönelik olan şükürdür. Kulların içleri kötülüklerde ise şükretmeyi gerektirecek bir yön noktası. Sonra Kâvi şöyle demişti: Müminler hayır ve şer Allah'tandır. Hayır ve şer İmin Allah ifadesiyle zındıkların, dualistlerin sadece iyilik iyilik Allah'tandır şeklindeki sözüne muhalefet etmeyi amaçlamışlardır. Kulların fiillerine gelince bu onların aklına gelmemiştir. Bir akis, Allah kötülüğü kendisinden değil, şeytanın olduğu bağlamında şeytanın işlerinden de buyurmuştur. Bu önemli. E, Hayrı hüyaşerlik minallah ne anlamına gelir? Hayrı hüyaşerlik minallah ne anlama gelir? Kâbî, e, müminler bunu kullandıkları zaman sadece iyiliksel Allah'tandır anlamında bunu kullanmışlar. E, Kötülüksel iş akıllarına getirilmemiştir demiştir. İlakis Allah kötülüğü kendisinden değil, şeytandan olduğu varlığında, şeytanın işlerinden de buyurmuştur. Dolayısıyla bunu kullanırken sadece kötülüğü e, iyiliksel Allah'tan mı kastetmişlerdir? O anlamda yine kullanmışlardır diyor. Matürlü birine itiraz var. Müslümanlara sözü olarak zikrettiği Ayvini ve Allah ifadesi yalanmış. Ne demişti? Kâbi, müminler, şahideşleri Allah'tandır ifadesiyle zıngıtların, dualistlerin sadece iyilik da şehrimdekce sözüne muhalefet etmeyi amaçlamışlardır. E, kulların fiillerine gelince bu onların aklına gelmemiştir. Yani iyilikler, iyilik tarzından, kötülükler, kötülük diğer e, medreselere karşı çıkmak için bunu söylemişlerdir. Yoksa iyilik kötülük Allah'tan mı derken, insan kötü fiillerini Allah yaratır, bu anlamı kastetmemişlerdir, diyor. Maacubi de, Müslümanların sözü olarak Kabe'nin aktardığı ifadesi yalanmış. Bilakis Müslümanlar, iyilik ve kötülüğün takdiri Allah'tan da derler. Kötülüğün takdiri ise kötülük değildir. O zaman şurada bir fark olacak, ayrı bir yaşayabilir, şey, minallah da derken araya, matur diye göre bir takdir eklememiz geçecek. Müslümanlar iyilik ve kötülüğü takdiri Allah'tandır derler. Kötülüğü takdiri ise kötülük değildir. Müslümanlar bu sözü zımbıklar hakkında söylemişse, bu takdirde kötülüğü dikkatli ve bilgili olan Allah'a nisbete çirkin olacaktır. Belki fiili kötülük olanın kendisi kötüdür. İyiyle bozuklukluk olanın sevmesi bozukluktur. Kervinin kullarının fiiline gelince, bu onların aklına gelmemiştir. Müslümanlar hayırlı şerih min Allah derken kendi kötülüklerini hasetmemişlerdi. Bu akıllarına gelmemiştir. Fiiline gelince, bu yalandır. Bireks onun istediği şey onların aklına gelmiştir. Yani hayırlı şerih min Allah derken her şeyi Allah yaratır. Bu akıllarına gelmiştir. Cevabını da şöyle demiştir: Biz küfür emir yönünde, biz küfür emir yönünde Allah'tan da demiyoruz. Birekiz. Yaratma yönünden Allah'tan da diyoruz. denirse, emir fiilin aşağısında da bir cevap veririz. Küfür emir Allah'tan demiyoruz. Yaratma yönünden Allah'tan diyoruz. Demirse emir fiilin aşağısındadır da bir cevap veririz. Şey şöyle demiştir, biz şöyle söyleriz, biz küfür bir yönden Allah'tandır ve kötülük mutlak olarak Allah'tandır demeyiz. Küfür bir yönden Allah'tandır, kötülük mutlak olarak Allah'tandır demeyiz. Benzer şekilde Allah'tandır da demeyiz, kötülük Allah'tandır da demeyiz. Yine hiç kimse iblis şeytandır, şeytan Allah'tandır bütün pis ve kötü kokulu şeyler Allah'tandır. Her türlü bozgun bir Allah'tandır demez. Bu Allah'tandır. İnallah. Lafzının Allah yarattı. lafzının kullanılmasının yanlış olduğu bağlamlarda kullanılamayacağı sahip oluşturur. Bu da ilke. Matül diye göre İnallah. Lafzı. Allah'tandır. Lafzı. Allah yarattı. lafzının kullanılmasının yanlış olduğu bağlamlarda kullanamaz. Binallah yani Allah yarattı. Varsanın kullanılmasının yanlış olduğu bağlamda kullanılamaz. Bir başka demişti, nasıl ki Allah pis ve kötü kokan şeyler yaratmıştır demiyorsa, pis ve kötü kokulu şeyler Allah'tandır da diyemeyiz. Yukarıda ne gibi geçmişti yukarıda Biz muhteşem ile temsikçisi. Temsikçisi demişti Allah Teala yaratma veya fiiller ancak isimlerde kötülük çağrıştırmayan yönden hissedebilir. Allah'a fiil yaratma fiili veya diğer fiiller veya ismiler kullanıldığı zaman kötülük çağrıştırmayan yönden hissedebilir. Kötülük çağrıştıran fiiller gelince onların Allah'tan nefk gerekir. Biz küfür bir yönden Allah'tandır ve kötü bir mutlak olarak Allah'tandır dememiz, böyle de şekilde Allah'tandır dememiz. Yine hiç kimse iblis şeytan da şeytan Allah'tandır, bütün pis ve kokulu kötü kokulu şeyler Allah'tandır, her türlü bozulucu Allah'tandır demez. Bu Allah'tandır lafzının Allah yarattı, lafların kullarında yanlış olduğu bağlamlarda kullanılamayacağı sahıf olmuştur. Bu konuda eses olansıdır. Allah'tan bir ifadesi, ifadesi, Allah mı ifadesi, in Allah ifadesi, Allah'ın emrettiği iddiası ve nimet vermenin Allah'a nisbet edilmesiyle aynı gelir. Oysa onlar da yani pis ve kötü kokulu şeyler Allah'tan da ifadesinde bu ikisinden yani Allah'ın emrettiği iddiası ve nimetlendirmenin Allah'a nisbet edilmesinden hiçbir yoktur. Dolayısıyla pis ve kötü her şeylerin Allah'a ücret edilmesi caiz değildir. Bu da sanki şöyle dememiz gibidir. Allah gerçekliği her şeyin Rabb'ı ve ilahı, her şeyin yaratıcısı olsa da her şey onun olsa dahi bu hakikat sadece küçümsemek için yükledilen pis şeyler, kötü nesneler ve şeytan hakkında söylenmez. Yani küçümsemek için Allah pis şeylerin Şeytanın yaratıcısıdır bir İlahe'den eminmez. Dolayısıyla bunlar birine nispet edildiğinde nispet edilen kimseyi küçümsemek, küçümsememek amaçlanır. Her ne kadar bunlar yaratılmış olmadı Allah'a nispet edilen diğer şeyler gibi olsa da, yaratılsa da eğer küçümseme anlamda kullanılıyorsa Allah'a nispet edilmez. Dolayısıyla bahsettiğimiz konu yani küfür ve kötülük hakkında da aynı gün bir şu halde küfür ve günahlar hakkında bunlar Allah'ın kazası, kaderi ve iradesiyle olduğunu söylemek iki bakımdan hoş görünmez. Küfür ve günahlar hakkında bunların Allah'ın kazası, Allah'ın kaderi, Allah'ın iradesiyle olduğunu söylemek iki bakımdan hoş görünmez. Çünkü küfür ve günahlar çirkindir ya da küfür ve günahlar sadece kötülemek ve aşağılamak için mutlu edilir. Bu nitelikteki bir şeyin Allah'a nispet edilmesi daha önce de belirttiğinde de caiz değildir. Kötülenme, kümsele alaya almanın tasdila söylenmesi caiz değildir. her ne kadar söz konusu şey, bir sözden ibaret olsa da. iki küfür ve günahlar Allah'ın kazası, kaderi ve iradesi iledir. İbaresiyle kişi, fiillerin sorumluluğundan kurtulmak için istlerde bulunur. Bu ifadeler anlaşılan budur. Halbuki biz günahkarların onlarda yani kaza, kader, irade ve yaratmada bahaneler olmadığını ortaya koymuştuk. İki sebepten dolayı küfür ve günahlar Allah'ın kazası, kaderi, iradesiyle olduğunu söylemek boş görünmez demişti. Bir, her şeyi Allah yaratsa da kötü ve aşağılama amacıyla sadece Allah şu pisliğin kötülüğü Rabbidir demek Kötüleme taşış. İki, e, kötülüklerin Allah'ın kaderleri denilmesi kişinin e, sorumluluktan kaçmak için onu bahane kullanması sebebi Bundan dolayı e, biz kullanıp kullanılmasını hoş görmeyiz. Benzer şekilde insanlar nezdinde ey pis ve murdar şeyler yaratıcısı gibi bir kullanım yoktur. Şimdi burası da önemli, önemli ilmi açıklama yaptıktan sonra Müslüman toplumda bunun nasıl kazılabildiğini muatledik bir taç çekiyor. Nesil bir nesil aktarılan bir Müslüman toplumun gelenek var. Bu gelenekte, buna mütevazir haber diyebiliriz mütevazir insanlar ey piste, şeylerin yaratıcısı gibi bir kullanım yok Müslümanlar arasında. Her ne kadar Allah gerçekte her şeyin yaratıcısı olsa da, kimse ey piste, yarattıcısı demez, ey modern şeylerin yarattı demez. Aynı durum zikrettiğim şey, yani küfür ve günahlar hakkında geçerlidir? Ey günahların günahı tepesi, ey günahı taşıdığı kimse söylemez. Bunda esas soran şudur. Allah Teala ya yücelikle şükür, nimetlerine ve emrini zikretme anlamı taşıyan şeyler nispet edilir. Allah Teala'ya yücelikle anlamı taşıyan şekillerle tasya nimetle nimet anlamındaki şeyler çağrıştırabilir. Bunun dışındaki anlamlara gelen şeyler, gerçekte olan yarattığı şeyler olsa da odan istenilmez. Bunun esası şudur. Allah iyiliğiyle nitelenmiş ve onun fiili gerçekte adalet ve azıl anlamına gelir. Allah iyiliğiyle nitelenmiş. Onun fiili adalet ve Fazıl anlamına gelir. Allah gerçekte onun bilgi ve sıfatı olmayan ve insanlara ait olan şey nisbet edilebilir. Dolayısıyla o şey övgüye değer bir anlam gerektirirse nispeti caizdir Bir de o şeyin elde edilmesi Allah'ın mükeffet ile olmuştur. Söz konusu şey övgüye değer bir anlam gerektirmezse Allah'a nisbet edilmez. Çünkü o şey gerçekte Allah'ın bilgi olmadığından Allah onunla nitelenmez. Allah iyi yönünde hakim ve adildir, hikmetli ve adaletsidir. O şey ise insanlar nazarında bu niteliğe sahip değildir. Allah Teala bu iki nitelik dışında niteliklerden ulu ve yüzyedir. Zira onun fiillerinde adalet ve sıfatı ya da azıl ve ihsa sıfatı vardır. Allah'ın fiillerinde adalet ve hikmet. Ya da hazırlar instance vardır. Peki notu bilgi şöyle de diyeyim. Kaderiye mütezile Allah onların kalplerini çevirmiştir ayetinde ve başka ayetlerde geçen saptırma. Burada yeni konu başlıyor. Ne kadar paradigma sonra kurduk. Tamam bir sayfa vermiş. Okuyup bitirelim. Allah ondan kalplerini çevirmiştir. Ayetinde de başka ayetlerde geçen sapkıma idlal, izara ve kalplerini çevirme gibi fiillerin Allah'ın hisseti konusundan şöyle demiştir. Bunlar Allah'ın insanları sıkıntıya düşürmesi ve serbest bırakması anlamında Allah'a risbet edilir. İnsanların iyi fiillerin Allah'a risbet edilmesi ise Allah'ın onları emretmesi, onları yapmaları için insanlar desteklemesi anlamında Allah'a risbet edilir. Böylece kaderin yerine emretmesi ve desteklemesi anlamında Allah'a karanlıklardan aydınlığa çıkarmak fiili nispet edildiği gibi internetmesi, etmesi, serbest bırakması ve benzeri anlamında Allah'a şıkkıdan karanlığa sokmak fiili nispet edilir. Çünkü iyiliğin ona nispet edilmesinin gerekçesi onun iyiliği emretmesi ve desteklemesi olmuştur. O hidayeti de titretmiştir. Tercih edilirse ise yükledilen şeye karşılık gelir. Çünkü emretme ve destekleme intihandı ve serbest bırakma içindir. Şu halde bu yani emretme ve desteklemenin intiham olduğu ve serbest bırakma içerdiği doğru olduğuna, diğeri yani intiham ve serbest bırakmanın emretme olduğu ve destekleme içerdiği doğru olmadığına göre, bunda diğerinde olmayan bir anlam olduğu haline kavuşur. Ayrıca kader ve insanların istediği küfürlerin Allah'a nispet edilemeyeceğini iddia eder. Çünkü Allah onları yasaklamıştır. Dolayısıyla sapmayı ve doğru yoldan çıkarmayı da yasaklamıştır. Çıkmayı da yasaklamıştır. O halde bunlar niçin ona nispet edilmiştir? Mutezile Allah onların karakteri çevirmiştir. Ayetinde ve başka ayetlerde geçen saptırma ve karakteri çevirme belirlilerinin Allah'a nispet konusunda şöyle demiştir. Bunlar Allah'ın insanların sıkıntıya ve serbest bırakması anlamında Allah'a nispet edilir. Kaderiye, kötülüklerin Allah'a nispet edilmeyeceğine iddia eder. Çünkü Allah onları yasaklamıştır. Dolayısıyla sapmanıyla doğru yoldan çıkmayı da yasaklamıştır. O halde bundan niçin ona nispet edilmiştir Muhtezi'ye göre? mutezile Allah'a nispet edilen saptırma, edilen fiilinin Allah'ın sapık olarak isimlendirmesi anlamında olduğunu iddia etmiştir. Allah'ın saptırması fiilini Allah'ın sapık olarak isimlendirmesi anlamında olduğunu iddia etmiştir. Bu yanlış bir iddiadır. Çünkü başkaları da birbirini sapık olarak isimlendirmekte ama bu isimlendirme sebebiyle iclal, saptırmak fiili onlara nispet edilmemektedir. İkincisi e, ikinci olarak birini dahil sapık olarak isimlendirmede e, i̇stina, yani yüce olmak ve hükümanlıkla nitelemme bağlamında sikretmeyi gerektirecek bir hikmet yoktur. Birine sapık olarak isimlendirme de onu yüceltme anlamında bir hikmet yoktur. Nitekim bu niteleme şu ayetle söz konusudur Allah dilediği kimseyi saptırır, dilediği kimseyi doğrulara iletir. Ayette saptırma fiili kuvvet ve hükümanlık bağlamında gelmiştir. Bu konuda bize göre asıl olan şudur. Allah ile nitelenir. Bu da her türlü geçmiştir. Allah fiiliyle nitelenir. Fiilin anlamı ise her şeyi kendini en uygun şekilde yaratması, iyiliğinden müthişer ve adil olmasıdır. Bunun esası şudur. Allah fiiliyle nitelenir. Onun fiili gerçekte adalet ve fazl anlamda gelir. Allah'a gerçekte onun fiili ve sıfatı olmayan şey edilebilir. Dolayısıyla o şey övgüye değer bir anlam gerektirirse nispete caizdir. Buraya atın. Allah fiil ile nitelenir. Fiilin anlamı ise her şeyin kendine en uygun şekilde yaratması fiilinle mütkürkar ve adil olmasıdır. Fiilin niteliği bu ikisinden ayrı olmaz. Allah'ın fiilinin niteliği, yüksek olması ve adil olması, bu ikisinden ayrı olmaz. Hakikati ise kutuptan ayrı olmaz. Şu halde onun fiili kendisine bu iki yönden, yani yüksek ve adalet bölümüne, halk istemiz bir edilmiş dedisin, onun fiili kendisi için yarattığı anlamını ispatlar. Allah ile nitelenir, fiilin anlamı ise her şeyi kendine en uygun şekilde yaratması, fiilin lütufkar veya adil olmasıdır. Fiilin niteliği bu ikisinden ayrı olmaz, hakikat ise lütufden ayrı olmaz. Şu halde onun fiil, kendisine bu iki yönden yani lütufkarlık ve adalet yönünden hangisiyle nispet edilirse edilsin, onun fiili kendisi için yarattığı anlamını ispatlar. Allah dediği kutsayı Dediği kimseye doğru olarak iletiş. Buradaki ya yani lütufkarlık anlamında ya adaleti gerçekleştirmek anlamında. Lütufkarlık ve adalet. Hangisiyle düşünebilirse edilsin, onun fiili kendisi için yarattı anlamına ispatlar. Saptırma, iller, kalbini mühürleme tab ve başka bir bağlamında da bu isimlendirme gündeme getirilse de, muhteşemlerin göz boyamalarının yani yanlış yorumlarının doğru olma ihtimali yoktur. Bu böyledir. Çünkü Allah'ın fiilinin anlamı budur. Evet, Allah'ın fiilini bir yere geçiyorsa, ya, adalet gerçekleştirme anlamında ve her bir tükkanlık anlamındadır. Bunların dışında muhtecilerin göz doğru olma ihtimali yoktur. İddialar neydi? E, sattırma fiili, sapık olarak isimlenilirme anlamındadır. Matruti ise buradaki yaratma, yaratma anlamında yaratılır. Yaratma anlamı yaratılır. Türklerlik anlamında kullanılır veya adil olması anlamında kullanılır. Ee, daha önce geçmişti, nasıl geçmişti? Kişi kötü bir tercih ederse, adaleti Allah onu yaratır. Kişi iyi tercih etmişse, adalet Allah o şeyi yaratır. Dolayısıyla Türklerle veya adalet kapsamında bir ilergeç seçiş. Burada bırakalım. Buradan sonra yapacağımız kısımla bitmiş oluyor kader konusu. E, bu da biraz zor, e, ayrı bir konu olduğu için yavaş okudum Buradan gittikten sonra diğer sayfalar daha hızlanmış. E, Hepinize iyi geceler. Eğer yarın müsait iseniz, benim de müsaitsem, birbirimize yarışırız. Yarın okuyup, öğrenmek için. Hocam, yani, iyi ekleme yapabilir miyiz Müsait misiniz yarın? Hocam... E, evet confortum. hocam, okuyayım.